Arkadaşlar merhaba Youtube kanalıma hoş geldiniz Hyundai Blue araçta e, seyir halinde video nasıl izlenir Bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım e, Bu cihazın üzerinde e, özellik yüklü yalnız aktif değil Bir Kendini korumaya almış trafik güvenliği açısından Bununla ilgili menüyü sağa çekerek Genel ayarlar kısmına tıklıyoruz Burada bize şifre soracak 6 tane 8 giriyoruz Okey dedikten sonra böyle beklen ekran açılacak. Sürüş esnasında film oynatma korumasına deaktif ediyoruz. Daha sonrası da geri çıktıktan sonra rahatlıkla e, videolarımızı sürüş esnasında izleyebiliriz. İşlem bu şekilde. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Videomuz işinize yaradıysa sayfamıza destek amaçlı e, abone olup bizleri takip edip sayfa altına yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize şimdiden iyi günler. Görüşmek üzere.